Biraz daha logaritma pratiği yapalım, biraz tekrar yapalım. 8'in iki tabanına göre logaritmasını bulalım. Bunun değeri nedir? Soru tabanın üssünü soruyor. 2'nin hangi kuvveti 8'i verir? 2 üzeri 1 eşittir 2. 2'nin karesi eşittir 4. 2'nin kübü eşittir 8. Yani bu 3 olacak. Bir önceki videoda böyle örnekler yapmıştık. Şimdi daha ilginç bir şey yapalım. 2'nin 8 tabanına göre logaritması nedir? Bu gayet ilginç. Şimdi düşünmek için biraz zaman vereyim size. Bu sefer 8'in hangi kuvveti 2 olur diye soruyoruz. Başka bir şekilde düşünelim. 8 üzeri bir şey, bu şey logaritmanın değeri olacak eşittir 2. 8'in kuvveti eşittir 2. Şimdi 2'nin kübü 8 ise, 8 üzeri 1 bölü 3 de eşittir 2. Yani x eşittir 1 bölü 3. 8 üzeri 1 bölü 3 eşittir 2. Veya 8'in küp kökü eşittir 2 de diyebiliriz. Bu durumda x eşittir 1 bölü 3. Buradaki logaritmanın değeri 1 bölü 3. Biraz daha karışık bir soru çözelim. 2 tabanında 8 yerine 1 bölü 8 diyelim. Bunu da biraz düşünün yine. 2'nin hangi kuvvetinin 1 bölü 8'i verdiğini soruyorlar. Bunu x dersek 2 üzeri x eşittir 1 bölü 8 denklemini elde ederiz. 2 küpün 8'e eşit olduğunu biliyorum. 1 bölü 8'i elde etmek istersek, yani 8'in çarpmaya göre tersi, x'e 3 kuvvetini almamız gerekir. 2 üzeri eksi 3 eşittir 1 bölü 2 küp. Bu da 1 bölü 8 demek. Yani şunu soruyoruz. 2'nin hangi kuvveti 1 bölü 8'i veriyor? Eksi 3 kuvvetini almamız gerekiyor değil mi? Yani x eşittir eksi 3. Bu logaritmanın değeri eksi 3. Şimdi iyice karışık bir soru çözelim. 1 bölü 2'nin 8 tabanına göre logaritması nedir? Evet, bunun değeri nedir? Şimdi burayı sileyim. Biraz yer açılsın. 8 üzeri hangi kuvvet 1 bölü 2'yi verir diye soruyoruz. Bunu bir düşünelim. 8 üzeri 1 bölü 3'ün 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. 8 üzeri 1 bölü 3, 2 ediyor. Burada 2'nin çarpmaya göre tersini istiyoruz. Yani 8'in eksi 1 bölü 3'üncü kuvvetini almamız gerekiyor. Bunu yazayım. 8 üzeri eksi 1 bölü 3 eşittir 1 bölü 8 üzeri 1 bölü 3 x'in küp kökünün veya 1 bölü 3'üncü kuvvetinin 2 olduğunu da biliyoruz. Yani bu 1 bölü 2 olur. 8 tabanına göre 1 bölü 2'nin logaritması ne olur? 1 bölü 2 elde etmek için 8'in eksi 1 bölü 3'üncü kuvvetine almamız gerekiyormuş. Umarım bu videoyu siz de benim kadar eğlenceli bulmuşsunuzdur. Hoşçakalın.